Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıları izleyicilerimiz. Yeni bir programda sizlerin karşısındayız Allah'ın izniyle. Evet, Sağlık Bakanımız bir açıklama yaptı. Böyle kalbimiz küp, küp küp küp attı. Neden? Dedi ki, Sağlık Bakanımız 85 bin kadro alımı yapacağız. Tabii Sağlık Bakanımız 85 bin kadro alımı yapacağız dediğinde hemen bizim aklımıza ne geldi? Engelli sağlıkçılar ne olacak, engelli diyetisyenler ne olacak yani e, engelli diyetisyenlerimiz de engelli sağlıkçılarımız da bu 85.000 kadro alımında olacak mı? Evet, e, Sağlık Bakanımızın Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklaması yaptığı e, Sayın Bakanımız ne söyledi? Bakanlığımız bu yıl 85.000 kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta beyaz reforma destek kuvvet. 85 bin yeni çalışma arkadaşı. Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın diyor sağlık bakanımız. Gerçekten çok önemli bir haber bu. Ve e, peki burada... Ee, engelli diyetisyenlerimiz var e, bir de. Engelli diyetisyenlerimiz ne diyor peki? Yani Sağlık Bakanlığımıza e, onlar da e, mektup e, yazdılar ve e, bu mektuplarında e, diyorlar ki Biz diyetisyenlerin toplumun her kesimi için gerekli olduğunu gösteren durumlardan yalnızca bir kısmıdır. Daha sağlıklı, ekonomik ve elbette daha üretken bir toplum üretebilmek adına biz diyetisyenlerin etkin bir rolü vardır. Ancak 2018-2022 yılları arasında engelli diyetisyenler için hiçbir kontenjan açılmamıştır. 2022 yılında gerçekleştiren son atamada ise Sağlık Bakanlığı sadece 3 kontenjan açmıştır. Sağlık Bakanlığınca atama bekleyen biz engelli diyetisyenler için ayrılan EKPSS kontenjanlarının iyileştirilmesi hususunda Gereğinin yapılmasını arz ediyoruz diyor sayın e, diyetisyenlerimiz. Evet yani e, bana sorsanız Türkiye'de en çok hangi bakanı seviyor, e, seviyorsun diye sorsanız hemen e, derim ki sayın Fahrettin Koca sayın bakanımız hangi mesleği olmak isterdin yeniden dünyaya gelseydin e, diye bana yine sormak e, isteseydiniz. Ben derdim ki işte e, engelli diyetisyen olmak isterdim derdim. Ya gerçekten e, diyetisyenlik artık geleceğin gözde meslekleri ve e, ben engelli diyetisyenlerimizi o kadar e, takdir ediyorum ki engellerini aşarak günümüzün o çağ mesleğini yakalamışlar arkadaşlar. Yani bravo hepsi temiz kalpli insanlar. Hepsini seviyorum. Yani o kadar güzel kalpli insanlar ki. Sayın Bakanım yani bu itafım size Allah'ın izniyle biliyorsunuz yani biz biliyoruz Beyaz Ay derneğine de çok canı gönülden destek veriyorsunuz bir dediğimizi iki etmiyorsunuz lakin lakin sizlerden ricamız Allah'ın izniyle görüyorsunuz yani diyetisyenlerimiz yani en az 50 kontenjan istiyorum diyor. Ya 85 bin kadro alımında 50 e, kontenjan nedir ki? Sayın Bakanım yani bakın e, Sağlık Bakanlığı'nda yani e, engelli sağlıkçılarımız, engelli e, diyetisyenlerimiz gerçekten sayıları çok az. Yani e, emin olun yani e, o kadar dua alırsınız ki bu bağlamda ve arkadan gelen... Ee, engelli sağlıkçılarımız, engelli diyetisyenlerimiz için de o kadar büyük bir özenç gösterirsiniz ki. Lütfen, lütfen sizden ricamız, e, engelli diyetisyenlerimizin de tamamının e, bu kadroya alınması. Engelli sağlıkçılarımızın da, yani artık ne kadar alım yapacaksanız sayın bakanım, yani e, bu konuda sizin, ee, çok böyle dünyanın en güzel kalbine sahip olduğunuzu da biliyoruz. Bu bağlamda bu yayınımıza da e, ses vereceğinizi biliyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan bizleri izleyenler de varsa Allah rızası için lütfen lütfen sağlık bakanımıza bu yayınımızı izlesinler. Evet sayın bakanım sizleri çok seviyoruz. Engelli diyetisyen kardeşlerimiz. Engelli sağlıkçılarımız sizleri çok seviyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle yani sizlerin yerleştirilmesini de göreceğiz. İnşallah bizler de vesile oluruz. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.